Ben böyle şeyleri sadece filmlerde gördüm. Hani şimdi biri çıkıp da sizin için ajan deyse. Konuşmasın diye sıkmışlar kafasını. Efraim Efendi neler diyecek görelim. Hani böyle bir şeyin peşinde olursun ama neyin peşinde olduğunu bilmezsin ya. Oyun kuracaksın. Oyun kuracağım. Karınla kızın nerede Abdor? <gülüyor> Mızmızlanmayacak futbolan. Bak ben senin babanın arkadaşıyım. Seni buradan kurtaracağız Yapman gerekenleri yap. Ama ben senin oyuncaklarından biri değilim. Kaptanı oradan sağ çıkarmayın. İndiğin dağda yasa mı vardı lan? <gülüyor> Muhammed İstihbaratçı, Doran'ın yanına yalan doktor. polismiş demek. Adamı bulduk, görüntüsünü iletiyorum. Ne isterseniz veririm. ne olur yapmayın, yapmayın! Ne oluyor, neler oluyor? Sonunda bir işi becerebildiler. Sipahi <gülüyor> <gülüyor> Yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.